Günaydın. Um, sabah aldığım ani bir kararla bu haftayı vloglamaya karar verdim. E, çünkü bu hafta bayağı enteresan bir hafta olacak eminim ki. E, o yüzden hoş geldiniz öncelikle. Merhaba dostlarım ben Zeynep. E, Bugünün değişik yanı. Bugün Cadılar Bayramı. günü yani 31 Ekim. <gülüyor> Ve ben bugün kostüm giyinerek okula gideceğim. Evet, kostümüm bu. <gülüyor> Çok son dakika kostüm oldu. Bir de üzerine hafta sonu hiç bir partiye gitmedim çünkü yarın ve öbürsü günü var. O yüzden çalışmam gerekti. Azıcık flop mu? Evet. Ama yine de Oculus'la eyleyeceğimi düşünüyorum. <gülüyor> bu şekilde. <gülüyor> Eğer alsana belki sigara içme hastalığındır. Biliyor seyirci? <gülüyor> ama uh, unrestricted uh, pardon restricted ya da limited ama um, ne uh, sinema bilemiyor yani çok sinema bu. İlerle bir doğru dürüst konuşamadım. Merhaba. Ee, çok kaotik bir haftanın içerisindeydim. Bu hafta benim vize haftam. Ve ee, onu çekecektim aslında. Ama şöyle hem salı hem çarşamba ardarda iki gün vizem olduğu için birazcık zorladım. Genel zordu bu hafta benim için. Ama işte çarşambadayız daha. <gülüyor> ee, her neyse ee, yarın düzgün bir okul günü çekebileceğim inşallah. Yani gerçekten ummuyorum ki olacak. Haftaya bir proje çekimim var. Ondan sonraki hafta bir sınavım var. Um... Bir şey daha göstereceğim. Bugün vesikalık fotoğraf çekilmem gerekti. Ee, ve hani her seferinde kendime diyordum zaten. Zeynep fotoğraf çekildiğin zaman bir gözün böyle minnacık çıkıyor, öbürü de çok boyuk kozu kocaman çıkıyor. Kendi kendime konuşuyorum. Sanıyordum. Hani e, hani olur ya kendimi inandırıyormuşum gibi hissediyordum ama gerçekten öyleymiş çünkü vesip... ay çok kötü ya yani bakın arka <gülüyor> oradan çok daha kötü gözüküyor bu arada durun şöyle göstereyim bakın. bu kısım ne kadar hoş ne kadar tatlı çıkmışım sonra menace to society inanamıyorum <gülüyor> çok kötü çok neyse fokuslamıyor fokuslamasının haklı sebebi var fokuslamaması için her neyse ya işte yarın görüşürüz diyorum şu an. Evet şimdi gidiyorum. Çünkü çok uykum var. İki gündür sadece 8 saat falan mıydım o yüzden Selamlar. Bu videoyu ben artık üçüncü kere çekiyorum çünkü az önceki ne de, de ışık güzel değildi. Her neyse. Selamlar. Az önce komdi 357 dersinden çıktım. Komdi 357 dersim, multimedya yönetilizim dersi. Blog yazıyoruz. İşte Ankara'nın sinema kültürü hakkında yazıyoruz ve bence bayağı eğlenceli bir blogumuz var. Aşağıdan bakmayı unutmayın. Ben niye buradan çıktım ya? Ee, Bilkent'te. Yurtlar spor salonunda yüzme havuzu var. Ve senenin başından beri düzenli bir şekilde kullanıyorum. Çok hoş bir yer. Okuldaki en sevdiğim ilk üç yere girer yani. Şimdi yüzmeye gidiyorum o yüzden. Size de etrafı gösteririm. Yani göstereyim diye çekmeye karar verdim. Yüzeceğim bir bir saat kadar. Sonrasında yine ödev yapacağım. Öyle, o şekilde. Seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You can check your complexion to find your reflections all alone. Şu an saat beş buçuk um, saat 6'da benim çok beğendiğim ve 2022'deki favori filmlerinden biri olan Afircanın gösterimi olacak sinema kulübüyle. O yüzden ona kaldım. Aynı zamanda montaj yaptık. Yine ben. <gülüyor> Şu anki set o kadar kötü ki, yani bir dokunuşta hepimiz düşeceğiz. Arkadaşlar selam. <gülüyor> Saçımı tanıyayım. Bugün çok değişik bir olay oluyor. Hayatımda ilk defa olacak. Belki de tek bir kere olacak bir olay. Allah gidiyor. <gülüyor> ee, tek bir kere olacak bir olay. O da e, bizim bölümde e, bir projemiz vardı. bölümce yaptığımız 3. sınıflar olarak. O da Ankara Film Festivali için Ankara Belediyesi adına bir e, belgesellimsi bir şey çekmekti. Biz çektik e, ve bizim filmimiz şu an festivalde gösterilecek. Hayatımda hiç yani şu an festivale gitmeye hazırlanıyorum yani. Ama şöyle bir durum var ki hiç kendi filmimin gösterimle gitmedim. <gülüyor> o yüzden ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. En azından birazcık özenli giyineceğim. Ama bir makyaj yapmam lazım, bir şey yapmam lazım falan filan. <gülüyor> Galiba yani şöyle diyeyim. İsmimi şeyde filmin sonunda kredilerde gördüğüm zaman anlayacağım olayın büyüklüğünü. Şimdi makyajımı yapayım. Yeni de uyandım abi. <gülüyor> Bugün dersimi kırıyorum. Bugün dersi kırıyorum. Ee, biraz mola istiyorum. Kahvaltı falan yapıp anca anca vallahi ne diyeyim yani. Her neyse siz nasılsınız arkadaşlar? <gülüyor> bu projeyi anlatayım azıcık. Bizim aslında hani çektiğimiz bir şey değildi bu. Bizden çekmemiz istendi. Yani öyle bir planımız yoktu. Büyükşehir Belediyesi'yle bizim bölümümüzün ortak projesi. Ankara'da dört tane UNESCO geçici miras listesinde olan, bir tane de o listeye aday olan yer var. Bunların belgesellerini çekmemiz istendi. Bizim grup, canım arkadaşlarım Gülce, Ege ve Begüm'le beraber. Biz de Hacı Bayram Veli Camisi ve çevresini çektik. Yani bir göreceğiz ne yaptığımızı bir de. Bu şekilde yani böyle bir şey çektik. Bizim dışımızda Gordian Antik Kenti'ni çektiler, Beypazar'ını çektiler, Arslanane Camii bir de o listede yok ama Atatürk Bulvarı çekildi. Herkes bir şeyler çıkarttı yani bakalım nasıl olacak. Çok sürdüm of. Ya Bir ayda film çekmek zor. Of o kadar dağınlığım ki bu, bu hafta gerçekten inanılmaz zorladı beni yani. Ve hani zorlanacak ben hayatımı zorlaştırdım daha doğrusu öyle söyleyeyim. I'm not supposed to be, I'm lonely now No, I'm supposed to be unhappy now without someone Filme gireriz. Varlıkları Dairesi ve Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü işbirliğiyle hazırlanıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Selim Yekil ödemiş burada. Kendisi şimdi projeyi ilgili küçük bir konuşacak çok da sizi bekletmeyeceğiz festivalin yapmacısı diyeriz biliyorsunuz. Çünkü benim...